Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu Türknet. internetin iyi ve kötü yanları. Nasıl iyi, nasıl kötü, kötü yanları ne, nasıl çözülüyor, iyi yanları ne, ne gibi yararları var. Bununla ilgili konuşacağız. Evet arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi tam olarak 8 ay önce Türknet'e başvurdum ve bununla ilgili bir tane video çektim sizlerle birlikte. Türknet'in sorunları adında bir video. Bu videomuz 7500 kişi izledi ve 300 tane yorum geldi. Yorumların yer küfür <gülüyor> yarısı da davet kodlarıydı hani çok garip bir kültür kargaşası oldu ordu. kültür kargaşası oldu hani bir yandan Türknet kullananlar davet kodunu atıyor bir yandan Türknetçiler şerefsizdir şöyledir böyledir olay bayağı bir karıştı yorumlarda Ben de tekrardan yeni gelişmelerle birlikte sizlere bu konuyu daha detaylı anlatmak istedim sebebi şu Türk ile ilgili 2-3 defa sorun yaşadım ve artık tamamen kontrolün nerede olduğunu bir şekilde anladım hani bir şekilde benim idrak etmeye başladı şu anda tüm problem kesinlikle Türk Telekom'da şimdi hemen yoruma gelecekler şunu yazacaklar. Ha yani işte cep telefonunda sorun olduğunu biz de biliyoruz yavaş başı boşu boşuna bir çekiyorsun. Öyle değil arkadaşlar. Öyle değil arkadaşlar. Şu anda tüm kanıtlar elimde. Cebimden çıkartacağım bir şey yok ama. Gördüm abi. Ben duydum değil alırım. inanırım. Ben bunların hepsini de gördüm. Olayı size baştan anlatmaya başlıyorum. Bu arada videoyu beğenseniz kanala abone olup Videoyu beğenip yorumlarda da kendi düşüncelerinizi veya davet kodlarınızı veya eleştirebilirsiniz. Türk veya beni. zaten kalmış bir şey. Şimdi isterseniz yavaştan sizlere anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar birinci olarak olay şöyle gerçekleşiyor. Ben bu internetimi bilgisayara LAN kablosuyla takıyorum. Bilgisayarımda Monster Videoları şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Merak ediyorsanız eğer. ilk bölümü, Türk netin ilk bölümünde şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi benim bilgisayarım Monster, tamam mı? Ben kinetik modemimden kinetik in incelemesi. <gülüyor> kinetik modemimden bir tane LAN kablosu aldım, bilgisayarıma taktım. iki gün boyunca böyle kullandım ve bir arkadaşım bana dedi ki de işte Valorant indir. oynayalım." Tamam dedi. Sonuçta internet hızım yüksek. 5 ee, dakikada indirmesi gerekiyor. Abi bir indirmeye başladım, bir buçuk saat yazıyor. Allah Allah. Speed test yapıyorum 10 megabit üzerine çıkmıyor. telefondan yapıyorum 40 megabit. Pardon 35 megabit. Allah Allah nasıl yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? iki gün boyunca böyle. Hani hiç bir türlü değiştiremedim ben bu arada bilgisayarın internet hızını. Ben de bunun üzerine gittim. TürkNet'in sayfasına destek hına mesaj yazdım. Dedim ki arkadaşlar böyle böyle benim internetim 10 megabit'in üzerine çıkmıyor. Tamam Tarık ve ilgileneceğiz. Şöyle böyle işte adamana sorular soruyor. Diyorum ki işte telefonda 35 alıyorum. Bilgisayarda neden 10 alıyorum? Şöyle böyle derken bayağı bir konuştuk. En son dedim ki beni bir arayın. Sizinle bir yüz yüze konuşalım. Tamam dediler. Ertesi gün arayacağız siz dediler. Ben de o sırada aklıma şey geldi. Ben şey yapmıştım modeme yeni bağlanan bir cihaz mesela bugün evde bir misafir geldi misafire wifi şifresini verdim girdiği an 35 megabit'in 35'ini de almasın 10 megabit alsın ben eğer o cihazı onaylarsam 35'e çıksın diye ayarlamıştım ben bunu unutmadım ana sayfasına bir girdim karşıma çıktı monster bilgisayarı kabul ediyorum evet <gülüyor> Orada bir ağlasam mı üzülsem mi bilemedim. Netçiler 5 gündür evin altyapısını kontrol ediyor kafalarına göre. Bir şey olmadı halde. Onlar da bir şey yok diyor. Ben o bilgisayarın hani modem aklıma gelmeden bir gün öncesinde bilgisayarın şey yapmıştım. İnternet hızımı 75 megabit'e çıkartmak istiyorum demiştim. Aylık 10 TL ekstra bir. Çünkü mantıkla baktım. 10 megabit alıyorsam 35'te. 75'te 50 alırım kafasıyla düşündüm. O da nasıl bir kafaysa. Ardından ben bu durumu fark ettim. Gece saat 11 falan. Baktım modemi bir kabul et bilgisayar 35'e çıktı. Lan bu 5 gündür uğraştım. Şey dedim kendime bir kızdım. Biraz ağırlıyasım geldi. Biraz gülesim geldi. İyi yönden bakayım. En azından internetim 75'e çıktı dedim. Dediler ki, tamam Tarık Bey internetin 75'e çıktı. Var nasıl çıktı? 50. 50'de duruyor arkadaşlar. Bildiğiniz 50'nin üzerine geçmiyor. E dedim oğlum ben 10 lira niye fazladan para veriyorum ki dedim. Madem 75 alamayacağım neden 10 lira fazladan veriyorum? Arkadaşlar olay tamamen şöyle gerçekleşiyor. Ben dedim ki arkadaşlar bakın benim böyle 75 megabit alıyorum bana 50 megabit geliyor. Türk Telekom gelsin kontrol etsin. Tamam dediler. Türk Telekom geldi. Adamları aşağıda gördüm. Modemi bağladılar Ankastreye Binanın apartman kablolarında belki bir sıkıntı vardır diye direkt hani dışarıdaki alttan yolun altına gelen kablodan direkt bağladılar. Dediler Tarık Bey 100 megabit geliyor. Ulan ben zaten 75 megabit paket kullanıyorum. Nasıl 100 megabit gelecek? <gülüyor> Orada zaten direkt yalan söyledikleri bariz belliydi. Ben 75'lik paket almışım. Adam bana Tarık Bey 100 megabit geliyor diyor. Altyapıda şey modeminizde sıkıntı var diyor. Bina kablolarınızda sıkıntı var diyor. Ben orada 1 milyarlık masraf ettirmeye çalışacaklardı. Ben beynimi kullandım. He tamam dedim. Sıkıntı yoktur o zaman dedim. Ben modem bir kapatıp geçerdim. Çıktım eve. Kütnete yazdım tekrarlar. Arkadaşlar işte böyle böyle. Kütnete gibi geldi. 100 megabit aldım söylüyor. Ama ben 75 megabit paketi aldım. Nasıl 100 megabit alabilirim ki? A 1-2 defa gelip gittiler sanırsam. O o zaman ben hiç görmedim onları. Güya gelip, <gülüyor> evde yoktunuz deyip. Sonra Türknet'ten bir arkadaş geldi. Karaman'da oturuyorum ben. Karaman'da bir bilgisayarcı var. Türknet'in çalışanı mı diyeyim? İnternet bağlayanı. Öyle söyleyeyim. O abi geldi. Aşağıdan şey yaptı. Test etti. Kendi modemini getirmiş. Kendi modemi de 30 kaçtı? 26 megabit veriyor. Arkadaşlar modemin önemi çok çok çok büyük. O abi 26 megabit alırken internet çok fazla kopuyordu. Bana soracak olursanız ben günde... Yemin ederim oyun oynuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken hiç internet kopukluğuna daha rahatsızlamadım. Aşağıdaki abi kendi modeminde 25 megabit mi 26 megabit mi ne alıyor düşünün bak yarı yarıya modem ne kadar etkili. Abi bu arada bana gelip de şunu sorma abi 1 milyarlık modem alırsak ev internetten 500'e çıkar mı? Oğlum öyle saçma şey olur mu lan? Bir, bir düşün ya bir mantıklı düşün. Geçen videonun altına gelmiş abi ben 1 milyarlık bir modem alsam 1 milyar dememiş de çok iyi bir modem alsam internet hızım. 2 katına 5 katına çıkarım demiş. Aynen kanka çıkar ya. Sen al ben sen evimi kaydırma atayım. <gülüyor> Allah yani biraz komik. O yüzden diyecek bir şey de bulamıyorum öyle arkadaşlara. Ne desem şaşıyorum. Yani demiş olduğum gibi modem önemi çok büyük. Gidip de 50 TürkNet'ten modem almayın. Onlara modemleri genelde çok kötü olur. Alacağınız tek marka Kinetik olması lazım. Kinetik çünkü içerisinde baya bir teknoloji var. Baya bir teknoloji olduğu için... Hani ben normalde Süper Online kullanırken evin balkonuna gittiğim vakit bir diş çekiyordu. Abi Kinetuk kullanıyorum. Bizim ev burası apartman varsayarsak bizim evimiz şu, şu cephede kalıyor. Şuradan çıkıyorum. Şuraya doğru giderken şuradaki evin modemi şu yolda çekmeye devam ediyor. Öyle kuvvetli bir modem. Hani düşünün eski Süper Online'ın dandik Vodafone'ın dandik modemleri daha balkona kadar bir diş çekerken bu modem ev apartmandan çıkıyor hala çekiyor. O derece iyi ve kaliteli. Ve hızı da kolay kolay değiştirmiyor. Hani ben... Balkondayken de 45 alıyorum. Ha buraya geldiğimde 50 alıyorum. Ha o 5 megabit kam olabilir. Şu arada 4-5 tane duvar var. Ama eski süper online'dayken. Abi modem şurada Ranzada yatıyorum. <gülüyor> 20 şey... Pardon 20 dedim. 0,20 megabit alıyorum ben. 16 megabitlik pakette. O dereceli lanet rezil bir internette. Allah'tan kurtulmuşum. Bir daha da geçmem. Aklınız varsa size ben pek tavsiye etmem. Altyapınız süper online ise geçin yapıştırın gidin. Ama Türk Telefon falan ise hiç uğraşmayın. Çok başınızı yakar. Keşke TürkNet'e geçsek. Yani TürkNet'e geçmek daha kolay. Size öyle söyleyeyim. geçiyorsunuz, Türk bir Şey Geliyorlar eve. O, Tarık Bey merhaba. İşte fişe sokuyorlar. Ha, şöyle. Ha. Tamam bitti. Kaç megabit alacağım? 16. Alırsın 16. Ben 16 değil. 0,20, 0,30 alıyordum lan. Dalga geçer gibi. Ben 1 GB şeyin inmesini 1,5 saat bekliyordum. 1,5. Şu an Premiere Pro'yu 2,5 GB. Pardon After Effects 2,5 GB. 5 dakikaya 5 dakika taş çatlasa. O da hani taş çatlaması lazım 5 dakikaya geçebilmesi için. Yani en fazla 6. dakikayı görür. Yani o derece iyi bir internet Türk net. Ama insanların tüm ön yargıları Türk Telekom'a bağlı. Türk Telekom, siz hala TürkNet'i Ben hala ona hiçbir şey söylemiyorum. Evet, kötü olduğu tarafları var mı var. Her ne kadar TürkNet kötüyse birin bir o kadar da Türk Telekom da kötü. Çünkü Türk Telekom'un e, buradaki rol çok önemli. Türk Telekom eğer düzgün bir iş yaparsa, TürkNet'in yani işi daha çok artacak. Türk Telekom o yüzden TürkNet'in şunu yapmıyor. Neden? Çünkü TürkNet daha böyle iyi, nasıl diyeyim, minik bir firma görünüyor devlet üzerinde. Daha küçük bir firma olduğu için kendi altyapılarını vermeye başlamadı. O yüzden devletin soruması altı şey pardon devlet destekli internet ama satılırken devlet destekli satılmıyor yani devletin destek verdiği bir firma küçük bir firma olduğu için o yüzden devletin desteği altında hani Türk Telekom'un altyapısını kullanırken elbette bir ücret ödüyor. Ama Türk Telekom kendi müşterisine kendi altyapısından internet verirse atıyorum 100 megabit o 100 liraysa direkt 100 lira alacak. Ama Net, Türk Telekom'un altyapısından 200 verir 500 verir 1000 megabit şey 1 gigabit verir derse 100 megabit verir 50 megabit verir. Ama Türk Telekom'a ödeyeceği fiyat aynı fiyat 10 lira 100 megabit verse 10 lira ödeyecek 1 gigabit veremez ama hadi verdiğimizi sayalım. Orada da 10 lira verecek. 1 verebilmesi için kendi altyapılarını vermesi gerekiyor. Çünkü Türk Telekom'un öyle altyapıları yok Ve maalesef. Biraz komik. öyle durumlar var. Şimdi soracak olursanız Türknet nasıl? Vallahi fıstık gibi internet, kinetik modernle Türknet'in hani bir şeyi var, bir bağı var aralarında. Birbirleri çok güzel senkron çalışıyorlar. Ben bir ya bir seneye yaklaştık, bir senedir kullanıyorum da. Bir defa şikayetçi olmuşumdur, fazla iki defa olmuşumdur. Onlarca gayet güzel bir internet, uzun kullanımından da olursanız valla söyleyeyim bugün tekrardan speed test yapsam yine 50 megabit alıyorum. Diğer arkadaşlar şunu söylüyorlar işte, ilk ay 20 aldım, ikinci ay. 1'e düştü. Tüm iş modemde bitiyor. Bunu unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Aklınıza takılan sorular olursa açıklama bölümünde, pardon yorumlar bölümünde buluşabiliriz. Tüm yorumlarınızı tek tek cevap veriyorum. Kanalımızın da 1000 aboneye çok az kaldı. 92 abone kaldı. Çok uzun gibi gözüküyor ama kanalım sadece bu ayda 150 abone kazandı. Pardon geçen ay 150 abone kazandı. Bu ay neden tekrardan kazanmasın? Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.